Evet, Artı Arabik'ten haber başlıklarıyla tekrar karşınızdayız. Hepinize hoş vakitler. Koronadan uzak günler diliyorum. Birinci haber başlığımız sevgili arkadaşlar. Lübnan, neynus vefat, isne ve settüne ve selasu ve selase yeni bir cedidetin, isabetin cedidetin. Bifiros korona. 24-2-2021 tarih itibariyle, Lübnan'da 3513 vaka ve 62 vefat haberi. Lübnan için ciddi bir rakam. Bir diğer haber başlığımız,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 ve selase isabet isabetin cedidetin bir firoz korona firos korona virüsüyle ilgili 3513 vaka ve 5062 vefatın son 24 saat içinde tescil edildiğini meydan geldiğini duyurdu. Ve evdahat El-Vezeretu ve Sağlık Bakanlığı açıkladı izah getirdi bir takririhe raporunda, l günlük raporunda enne icmali adedil vefayyat e, vefat edenler toplamı cerail virüs fil bilet, e, ülkede virüs korona virüsü nedeniyle vefat edenlerin toplamının vasala ulaştığını ile e, vasale nereye ulaşmış 4000 4580'e bağlı olduğunu, ulaştığını fîmâ vâsâle il-icmâli aderil ve vaka sayısının da e, ile e, ulaşmıştır. Selâsû ve isne ve ve isne ve ve kişiye bulaştığını bildiriyor. 4508 vefat ve 362833 vaka. Kânet-ül Sağlık Bakanlığı eğlene fîl-yevmi s-sâbir geçen gün açıkladı an terâcih adedil isâbeti l-yevmiyeti bil-fîruz ba'de tescih'in 15.111 15, 15, 15, ve 41 isabetin yani 15.141 sayidan sonra e, gerilediğini beyan etti. Bir diğer arkadaşlar haberimiz. öyle diyelim. Kurola ile ilgili gidiyoruz. El-Urdun, Ürdun'dan bir haber. Yefru du Hazar min mesail hamis. Perşembe akşamından itibaren sokağa çıkma yasağı koyuyor ve hatta Sabah hassebti min kulli her hafta her hafta cumartesi perşembe akşamından cumartesi sabahına kadar dışarı çıkma yasağını uygulamaya koyuyor. Ördüm bu virüs korona nedeniyle arkadaşlar. İtalya'da bir haber İtalya tüseccilü irtifa'an e, menmüsen hissedilir bir e, irtifa irtifa tescil etti, yani kaydetti İtalya hangi konuda? Fil isabet il bi korona. Korona vakalarında ciddi hissedilir bir irtifa, yani bir yükselme, bir artış kaydetti İtalya. Bu da kısa açıklamasında e'lenet ve zelletü sahat İtalya Sağlık Bakanlığı açıkladı. El yevmi ne erbi çarşamba günü al tescil 17.424 isabetin cediyetin bir virüs korona. Bir virüs korona, de 16.424 yeni vaka tespit etti. Elmusebbet limarad kufit 19. Fi irtifa'a melmus lihazel müeşşer. Bu e tespit ciddi bir artış kaydediyor. Ma'a rastit 300, 300 وَسَمَانِ عَشَرَ حَالَةِ وَفَاتٍ نَاَجِمَةٍ عَلْمَرًا ve 318 yani bu hastalıktan kaynaklanan 318 vefat 16.424 vaka, günlük vaka bu İtalya içinde vakaların artışını gösteren bir veri olarak kayıtlara geçirmiş. Britanya'da İngiltere'de e, diyor ki e, Ekfer min 18 milyon şahsın 18 milyon kişiden fazla e, ne yaptı? Telakkû el-cer'atel-u'la min liqâh ül Corona, e, Corona aşısından birinci aşıyı ne yaptılar? Telakkû yaptırdılar. E, kaç kişi? 18 milyondan fazla keşi o birinci aşeyi ne yaptı? Yaptı diyor. Ee, bir başka e, haberimiz arkadaşlar. Eee Dirasetün tuhziru eee diyor, e, uyarıyor min de e, bir aşamadan istimrar süre gelen bir aşamadan e, nedir? Fukuden hasatil şem ve tezü tat ve koku alma duygusunun belli bir süre devam ettiğini e, e, dair bir araştırma e, söz konusu. Bu, Badel isabeti Covid-19. Covid-19'a e, COVID e, yakalandıktan ve şifa bulduktan sonra tat ve koku alma duygusunun Belli bir süre daha kayıp olmaya devam ettiğini, yani tekrar kazanılmadığı belli bir süre e, ortaya çıkaran bir araştırmadan bahsediyor. Evet, başka bir haberimiz arkadaşlar. Teşkil matar el Kuwait. Teşkil Matar-ı Küveyt, Küveyt çalıştırılması ile ilgili bir karar. El Düveli, Uluslararası Küveyt Havaalanı'nın çalıştırılması 24 saatin yevmiyen, günlük 24 saat çalıştırılması ile ilgili bir karar alınmış. Beden 7 Mart. 7 Mart'tan itibaren Kuveyt Uluslararası Havaalanı günlük 24 saat çalışılacak. Çalışacak. Öyle bir karar var. Ee, burada da es Suudi Arabistan Krallığı tesmehu izin veriyor Lil muvatinati bayan vatandaşlar ve el ve erkek vatandaşların el mütecevvüzine evli olan vatandaşların min gayri-saudiyin suğutlu olmayan vatandaşlarla evlenen, evli olan erkek ve bayan suğutluların e, bir seferi yolculuğuna ebrel-menafiz-ül gümrük kapılarından direkt yolculuk yapmalarına izin veriyor. Kimlere izin veriyor? E, suğut, uyruklu olmayan kişilerle evli olan e, erkek ve bayan şu vatandaşların yolculuk yapmasına izin vermiş. Filistin'le ilgili bir haber gözümüze çarptı sevgili arkadaşlar. Diyor ki eee İğlak Selas vezaret Filistinye'de 3 bakanlığın kapatılmasıyla ilgili bir haber. İssa tefeşşi korona, korona hastalığı nedeniyle e, ve tescil isabet fi suhuf ve e, kaydedilmiş, isabet vakaları kaydedilmiş, tespit edilmiş fi suhuf l'amiline fihe. Orada çalışan elemanlarda bu üç bakanlıkta korona e, virüsü teşhisinden dolayı üç bakanlık Filistin'de ne yapılmış? Kapatılmış. bir diğer haberimiz Suudi Arabistan'dan Es-Saudiyyeti Tüseccülü irtifa'an tafife e, hafif de olsa bir yükseklik bir artış kaydediyor Suudi Arabistan e, neydi? Bil e, isabetil yevmiyeti bi corona. korona korona e, hastalığıyla ilgili yani korona vakalarıyla ilgili e, az da olsa ne yapıyor? Bir yükseklik düşüş yerine irtifa ee, söz konusu ee, son haberimizde Yemen'le ilgili olsun sevgili arkadaşlar el Yemen yuhazziru min mevcetin saniyetin. Yemen ikinci bir dalgadan dalgayı uyarıyor muhtemileten muhtemel ikinci bir dalga minfirus korona ee, korona ile ilgili ikinci bir dalga ile ilgili olan ne yapıyor Yemen e, uyarıyor aman dikkatli olanın diye hepinize e, hayırlı seyirler diliyorum Allah yar ve yardımcınız olsun hoşça kalın esen kalın